Merhabalar, ben Özel Türkiye Hastanesi Bebek Bakım Odası sorumlusu Semra Şen. Sevgili annelerimiz ve anne adaylarımız bugün sizlere maket bebeğimle birlikte bebeklerde burun bakımı nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir onları paylaşmak istiyorum. Evet sevgili anne adaylarımız ve annelerimiz, biliyorsunuz ki burnu olan bebekler genelde emmekte çok güçlük çekerler. O yüzden ne yapıyoruz? İlk öncelikle olarak burnunu açmamız gerekir. Şu şekilde başlıyorum bebeğimi. Özellikle eczacımızdan alırken son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Serin fizyolojik olması gerekir. İçinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaması gerekir. Sıkıyorum. Bırakıyorum. Ve burun köküne doğru masaj uyguluyorum. Sıkıyorum. Bırakıyorum. Burun köküne 5-10 saniye kadar masaj uyguluyorum. Tıkanabilir, hapşırabilir, öksürebilir. Bunlar gayet normal. Eğer çok ciddi şekilde tıkanma olursa bebeğime şu şekilde pozisyonu verip şu şekilde hafiften vuruyorum sırtına doğru. Ve kendiliğinden atmasını sağlıyorum. Sizlerin yanında temiz bir ağız mendili ile şu şekilde sadece kenarından silebilirsiniz. İçine kadar sokmanıza gerek yoktur kesinlikle. Tahriş etmeye sebebiyet vermeyelim. Daha sonrasında ikinci yöntemimiz ise daha fazla tıkalı olan bebeklerde şu şekilde sıktım. Puar dediğimiz alet ile sıkıp bırakıyorum. Tekrardan serün fizyolojimi uyguluyorum bebeğimizin burnuna. Puar ile sıktım ve puarın içine gelmesini sağlamış oldum. Bebek burun bakım fuarı dediğinizde temin edebilirsiniz. Ben sonrasında tekrar yanımda hazır bulundurmuş olduğum ağız mendilimle siliyorum. Bu işlemi mutlaka annelerimiz ve anne adaylarımız aç karna yapıyoruz. Eğer tok karna yaparsak bebeğin midesini bulandırabiliriz, bebeği kusmasına sebebiyet verebiliriz. O yüzden her zaman için bebeğimiz açken ve beslenme öncesi yarım saat öncesinde yaparsak daha güzel olur. Ve bebeğimizin burnunu açtığımız için daha aktif ve daha sağlıklı beslenir.